Sarayköy'de, Haşköy'deki yolculuğumuz devam ediyor ama e, aslında Ömer dedenin türbesini ararken dediler ki bir tane daha türbemiz var, oraya dedi, gösterelim size. Buraya geldik, Mezar Taşı'nın Abdülkadir dede yazıyor. Kitaplarda veya kaynakların hiçbirinde yok maalesef. E, bizimle beraber gelen 70 yaşında bir tane dedemiz vardı, ona sorduk. Benim çocukluğumda da vardı, dede de, babam bile bilmiyordu dedi. İki tane yatırımız var burada. Diğer yatırımızda mezar taşı orijinal kalmış. Osmanlıca yazıyor. Bu sonradan yapılmış. Tuz taşından bu da bayağı bir eski tarihe sahip. Türbenin içinde çam var. Burada gözüken türbe tabii ki bakımsız ve perişanlık içinde gördüğünüz gibi. Bayağı uzun zamandır kimse gelmemiş ve etraf tozlanmış. Şimdi de Hasköy'ün merkezine doğru gidelim.